Bugün 15 Ekim 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcundaki Ay güne idealis ve özgür enerjiler veriyor. Sosyal kavramlar, grup çalışmaları ve arkadaşlarımız günlük programımızda öne çıkabilir. Sabah saatlerinde Ay terazi burcundaki Mars'ta üçgen açı yapacak. Güne başlarken motivasyon ve enerjimizde yüksek olabilir. Yeni girişimler yapmak isteyebiliriz. Kendimize daha fazla güvenmemiz cesaretimizi de yükseltebilir burcundaki ay öğle saatlerinde Jüpiter'le kavuşarak, terazi burcundaki güneşle de üçgen açı yapacak. Şansımıza daha fazla güvenebilir, rahat ve iyimser bir ruh halinde olabiliriz. Bakış açımızı geniş tutmak, vizyoner olmak, fırsatları değerlendirmemizi de kolaylaştırabilir. Ruhsal ve manevi konularla ilgilenmek, eğitim alanlarına yönelmek verimli olabilir. Ay saat 15.32'de boşluğa girecek ve gün boyu boşlukta ilerleyecek. Önemli iş ve görüşmelerimizle sabah ve öğle saatlerinde ilgilenmekte fayda var. Bugün terazi burcundaki Mars balık burcundaki Neptün arasında kesinleşen sert açı, duygusal ve fiziksel hassasiyetimizi arttırırken, psikosomatik sorunlar, alerjiler gibi kronik sağlık sorunlarını da tetikleyebilir. Bu nedenle beslenme, ilaç, alkol kullanımında gün boyu dengeli olmakta fayda var.